pek dindar olmayan bir çevrede büyüdüm. Hatta din uygulamalarına gayet şüpheyle yaklaşılırdı. Bu yüzden uzun yıllar boyunca çoğunlukla seküler sanat eserleri üstünde çalıştım. Sonra bu dini kabartma hakkında düşünmeye başladım. Ve din ve inanç üzerindeki temel düşüncelerime meydan okunduğunu fark ettim. Bu eser bana her zaman çok hisli gelmiştir. Meryem Ana'nın yüzündeki nazik melankoli, gelecekte oğlunun başına neler geleceğini duyumsar gibi. Ve bebeğin ifadesi çok zekice gözlemlenmiş. Elini, daha önce elinde ne varsa, gözünün önünde bir bebeğin herhangi bir nesneyi odaklarken tutmasını beklediğimiz mesafede tutuyor. Tam yaşına uygun yani. Ve Meryem'in narinliği, bebeğin kıpır kıpır meraklılığı onları tam olarak olmaları gerektiği gibi yapıyor. İnsan. Şaşırtıcı olan şey ne? Şu, kendinizi bu resme öylesine inanırken buluyorsunuz ki, renk noksanlığının farkında bile olamayabiliyorsunuz. Bu eser bana hem İsa'nın hem Bakire Meryem'in ruh ve ten olduğunu hatırlatıyor. Bu heykel kabartmanın doğası, sizin yanınızda bulunan üç boyutuyla var olan, başka bir dünyaya pencere açan bir köprü görevi görmekte. Eser, gerçekçi dokunulası yüzeylerle sığ figürler arasında güzel bir geçiş yapmış. Örneğin İsa'nın kolunun tombulluğu, Meryem'in daha kemiksi, koruyucu eli ne kadar dokunulası ve belirgin. Öte yandan iki figürü bulut gibi koruyan ve kollayan, Serafin fırtınası ise çok derin ve belirgin değil. Yıllarca inceledikten sonra bu eser beni Hristiyan yapmadı ama uygulamalı din ile inanç arasındaki derin farkı anlamamı sağladı. İnsan için bu kadar güzel olan bir şey günlük deneyimlerimizin ötesine geçme kapasitesine sahip.